İzmir'de sıradan bir Anadolu Meslek Lisesi'nden ve programcılığı bölümünden mezun oldum. Lisenin son yılında bir öğretmenimiz, ''Hangi üniversiteyi düşünüyorsunuz?'' sorusunu sorduğunda bir şey fark ettim. İlk defa hangi üniversiteye gitmeliyim, hangi bölümü seçmeliyim diye düşünüyordum. Kod yazmaya ve programlamaya hep meraklıydım ve bilgisayar ile bağımı kopartmayacak bir bölüm istiyordum. Ancak 4. sınıf bunları düşünmek için geç bir zamandı. Sınav yalımın ilk yılında hiçbir tercih yapmamıştım ve sonraki yıl dershaneye yazılma kararı aldım. Orta düzey bir temponun ardından Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Böte bölümünü kazandım. Ailem ve arkadaşlarım bu bölümü kazandığım için sevinçlilerdi ancak ben öyle düşünmüyordum. Çok hevesli olmasam da okula başladım, Anadolu Üniversitesi'nin KYK yördünde kalıyordum ve her gün üniversitenin içinden geçerken daha güzel bir okul olabilirdim diyordum. İkinci ardından okulu bırakıp tekrar çalışma kararı aldım. Ailem bu durumdan pek memnun değildi. Bir önce meslek sahibi olmamı istiyorlardı. Ben ise üniversite hayatımı daha verimli ve istediğim bir okulda geçirmek istiyordum. Ardından gel gitti iki çalışma yılı ile sınava girdim. İstediğim puana erişememiştim. Ancak artık fikirlerim de değişmişti. Artık bir bölüm seçmekten sonra nitelikli bir okul istiyordum. Tercih sonuçları yüzümü güldürmüştü. Hacettepe Üniversitesi Böte bölümünü kazanmıştım. Bölümün akademik kadrosu, topluluklar, düzenlenen etkinlikler beni daha çok buraya ait hissettirdi. Üniversite yaşantıma dönüp baktığımda ise aldığım kararlardan çok memnunum. Kararlar doğru veya yanlış değildir. Kararlar karardır. Sen, sana göre en iyisini seç.